Bu proje sayesinde e, işime gönül rahatlığıyla devam edebildim. E, çocuğumu kreşe gönderdim, anneanneye ve babaanneye hani bırakmak zorunda kalmadım. İyi bir eğitim aldı. Avrupa Birliği projesi sayesinde e, sigortalı çalışma hayatı devam edebildim. Yani çocuğuma kim bakacak diye düşünmek zorunda kalmadım. E, bu süreçte e, aldığım destek sayesinde maddi olarak da e, hem manevi olarak da çok e, rahat geçirdim yani bu süreci. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bu projeyi bize sağladıkları için çok teşekkür ederim. Merhaba, Başakcan'dan ben. 44 yaşındayım, iki çocuk annesiyim. İkinci çocuğumu dünyaya getirdikten sonra tekrar çalışmak istedim. Ee, sonuçta ülkemizde ciddi bir ekonomik kriz vardı. Ee, çalışmak istediğim zaman diliminde de çocuğumu bir okula ve, ve kreşe göndermek istedim. Ailemden bakacak hiç kimse olmadığı için ee, bir okula ya da kreşe gitme zorunluluğu vardı. Bu konuyla ilgili araştırma yaptığımda gerçekten bu okul ücretlerinin çok yüksek olduğunu ve çalışmak mı daha iyi, çalışmamak mı daha iyi arasında kalmıştım. Tam bu sırada bir arkadaşımdan Avrupa Birliği'nin çalışan annelere bir destek sağladığını bildirilen bir proje olduğunu öğrendim. Bu projeye üye oldum, başvuru yaptım ve bu gerçekten çok kısa bir zamanda hayata geçti. Bu süreçten sonra çocuklarımız çok daha iyi şartlarda, çok daha güzel okullarda okuyabildi bu destek sayesinde. Aynı zamanda pandemi döneminde tüm dünya çok zor durumdayken gerçekten bizi bu destek çok rahatlattı. Hem çocuğum çok güzel bir okulda eğitim alırken ben de iş yerimde çok büyük bir rahatlıkla, içim rahat ede ede çalıştım. Bize bu projede destek veren Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na teşekkür ederiz.